Merhaba sevgili akrepler ve yükselen Burcu Akrep olanlar Eylül 2019 astrolojik gündemi sizlere neler getiriyor bunlardan bahsediyor olacağım. Evet zor bir Temmuz ayı akabinde sakin geçen bir Ağustos ayından sonra Eylül ayı gündemlerin yoğun olduğu, iyicil etkilerin fazla olduğu ve hayatımızın değişip dönüştüğü bir ay olacağı benziyor sevgili akrepler. Özellikle geçtiğimiz sene yani 2018'de oldukça zorlanan burçlardan biriydiniz. Maddi olarak e, birçok zorluk geçirdiniz ve deneyimlediniz. 2019 yılı biraz daha rahat geçiyor olsa da her birimiz için aslında zorlayıcı etkileri mevcut. Özellikle e, öncü burçlarda olan etkileşimler her birimizi haritalarımızda temsil etmiş olduğu alanlara göre zorladı. Şimdi Eylül ayının gündemine gelecek olursak hemen Eylül ayının başında Merkür Uranüs ve Venüs Satürn arasında meydana gelen güzel bir etkileşim var sevgili akrepler. Bu etkileşim sizin 11. elinizde meydana gelecek. Dolayısıyla kariyer gelirleriniz, ünvanlarınız... Arkadaş ve sosyal çevreniz alanında şanslı fırsatlarla karşılaşmanız muhtemel terfi alabilirsiniz. Ünvanınız değişebilir, kariyer gelirlerinizde artışlar olabilir. Veya arkadaşlarınızla bir araya da yapacağınız projeler, etkinlikler, özellikle maddi etkinlikler size kar sağlayabilir. Oldukça güzel e, haberler alabilirsiniz. Bilhassa sosyal çevrenizden. 2 Eylül günü ise Güneş'in Mars'la kavuştuğu ve Venüs'ün Jüpiter'le kare yaptığı biraz zorlayıcı etkilerin hakim olduğu bir gün yine 11. eviniz etkileniyor olacak ve 2. eviniz Bugün e, özellikle maddi konularda beklentiyi çok fazla yüksek tutmamak veya fazla idealize etmemek e, karınız olacaktır. Çünkü Venüs Jüpiter karesi ile beraber özellikle maddi konularda e, bazı aksaklıklar yaşanabileceği gibi ikili ilişkiler anlamında da özgüveninizi kırabilecek, hayal kırıklığı yaşatabilecek durumlar olabilir. Yani aslında olay ve durumlar o kadar ağır olmasa da sizin deneyiminiz, sizin etkilenme biçiminiz biraz sert olabilir sevgili akrepler. Özellikle 2 Eylül gününe dikkat etmekte fayda var. 3 Eylül günü ise Merkürle Mars yine 11. evinize Başak burcunun 10 derecesinde kavuşuyor. Merkürle Mars'ın burada kavuşmasıyla beraber önemli iş görüşmeleri, anlaşmalar imzalayabileceğiniz gibi Arkadaşlarınızın hayatında yaşanan e, gelişmeler sizi doğrudan etkiliyorsa bu tarz gelişmeler söz konusu olabilir. Veya hayallerinizi gerçekleştirmek anlamında bir adım atma, bir anlaşma imzalama, e, bir yola çıkma gibi konular gündemde olabilir. Her zamankinden daha cesur hissedebilirsiniz. kendinizi adım atmak isteyebilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Ve bunu gerçekleştirmek isterken... E, Akrep burcunun özelliği olan fazla koruma, fazla kışkılanma, şüphelenme üzerine düşünme gibi özelliklerden ziyade hemen işin başına koyulacağınız, hemen adım atacağınız bir durum söz konusu olabilir sevgili akrepler. Evet devam ediyorum. 5 Eylül günü Merkür ile Satürn arasında güzel bir etkileşim var. Bu etkileşim yine 11. ve 3. evlerinizde olacak. Dolayısıyla özellikle arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle, yakın çevrenizle sosyalleşeceğiniz, hoş vakit geçirebileceğiniz, bol bol iletişim ağının ve trafiğinin yoğun olduğu bir gün gözükmekte. Oldukça güzel ve iyicil etkiler var. Kalıcı arkadaşlıklar, kardeşliğe giden kalıcı dostluklar da aynı zamanda bugün içerisinde. E, temellerini atabilir gibi gözükmekte. 6 Eylül günü ise biraz sert. Merkür Jüpiter arasındaki kare açı sizi biraz yorlayabilir. Özellikle maddi konularda ve maddi beklentilerde e, beklentilerinizle ilgili konularda sınanabilirsiniz sevgili akrepler. Ancak 7 Eylül günü e, her ne kadar merkür Neptün kar karşıtlığı söz konusu olsa da yani bazı beklentilerle gerçekler uyuşmasa da veya söylenen sözler tutulmasa da e aynı zamanda Güneş, e, Satürn ve Venüs teplüt arasında o kadar güzel açılar var ki kalıcı bir takım adımlar atmak adına destekleniyor olacaksınız. Yani dediğim gibi hayallerinizi gerçekleştirmek için uygun kişilerle tanışabilir, uygun anlaşmaları imzalayabilir, uygun kontaklar kurabilirsiniz. Ancak beklentiler noktasında e, idealize ettiğiniz konuları e, zaman zaman tam olarak e, karşılayamayabilir bu durum. Bu konuda da özellikle verilen sözlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını veya aşırı vaatler, vaatlerin gerçekten yerine getirilip getirilemeyeceği ihtimallerini değerlendirmenizde fayda görüyorum. Yine 9 Eylül günü oldukça güzel bir gün. Mars, Satürn ve Merkür Pülütörüsü'ne güzel etkileşimler var. Bu aralarda özellikle bu bahsetmiş olduğum tarihlerde karşınıza çıkan insanlar fırsatlar, anlaşmalar, sözleşmeler, adımlar, ee, dediğim gibi özellikle arkadaş ve sosyal çevrenizden hayallerinizi gerçekleştirmeniz adına size karşı e, gelen destekler motivasyonlar ekstra önemli ve kalıcılık vaat ediyor sevgili akrepler bugünleri değerlendirmekte fayda var ki sırf bu yüzden tarihler veriyorum Çünkü Plüton ve Satürn e, kalıcı bir takım dönüşümler değişimler hayatınızda ebediyen Belki de var olacak değişimleri Aslında getirir sizlere Dolayısıyla Eğer bir hayali olan veya kariyer ler ile ilgili bir sıkıntısı olan sosyal çevresi yakın çevresiyle belki e, Network işi yapmak isteyen bir akrep burcuysanız bu alanlarda bu tarih bu tarihleri değerlendirmenizde fayda var sevgili akrepler 10 Eylül günü 11 Eylül ve 12 Eylül günleri biraz sert açılar var özellikle e, bazı durumlarda dediğim gibi beklentilerin tam olarak karşılanamaması e, hayaller hayatlar dengesizliği. Bunun yanı sıra maddi konularda e, belki de yeterince e, hayallerinizi hayata geçirmek adına Yeterli maddi olanağı sağlayamama endişesi. Gerçekten örnek veriyorum. Bir hayaliniz vardır. Bir projeniz vardır. E, kesin tutar diyorsunuzdur. Ancak bunun için belli bir sermaye gerekmektedir. Ve siz bu sermayeyi bu tarihlerde e, elde edememekten mütevelli sıkıntı yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. 10, 11, 12 Eylül tarihleri biraz gergin enerjiler var. Bu tarihlere dikkat ederseniz süreci güzel bir şekilde atlatırsınız sevgili akrepler. Evet. 13 Eylül günü ise güneş yapılır güzel bir etkileşim var. Aslında dediğim gibi hep 11. ev ve 3. ev aksında kalıcı yenilikler var. Dolayısıyla ya kardeşlerinizin hayatında ya sosyal çevrenizde önemli değişiklikler var. Karşınıza çıkan teklifler, anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar, kontratlar oldukça önem arz ediyor bu süreçlerde sevgili akrepler. 14 Eylül günü ise bir dolunayımız var. Balık burcunun 20 derecesinde meydana geliyor bu dolunay. Bu dolunayda sizin Beşinci evinizde meydana gelecek. Dolayısıyla çocuklarınızın hayatında önemli bir gündem kapanabileceği gibi. Aynı zamanda hayallerinizin hayata geçmesi noktasında belki bir konudan vazgeçebilir, başka bir alana yönelebilirsiniz. Veya gerçekten hayallerinizi ortaya koymak adına kendinizi ortaya atabilirsiniz. Yani projenizi gerçekleştirmek için bir adım atıp başka bir projeyi sonlandırabilirsiniz. Veya Tam olarak vazgeçebilirsiniz bu hayali projeye koymaktan yeterli sermayeyi bulamadığınız veya yeterli zamanınız olmadığı hasebiyle vazgeçebilirsiniz. Veya dediğim gibi çocuklarla ilgili gündemler söz konusu olabilir. Çocuklarınızın hayatında yaşanan bir kapanış, belki bir okulun, bir eğitimin tamamlanması veya biraz daha keyifsiz hissedeceğiniz, biraz daha kendi içinize kapanmak isteyeceğiniz bir süreçle deneyimleyebilirsiniz. Özellikle sosyal çevrenizden almış olduğunuz enerjilerden kaynaklı olabilir bu ama... E, aynı gün içerisinde mars Neptün karşılığı da biraz sizi agresif yapabilir. Özellikle e, dediğim gibi hayallerinizin e, peşinden giderken engellere takıldığınızı ve başarısız olacağınızı düşünüp kendinizi melankolik havalara e, sokabilirsiniz bir yandan ama aynı gün içerisinde Merkür'ün ve Venüs'ün terazi burcuna seyre başlamasıyla beraber o Başak Burcu'nun mükemmeliyet cenazesinden aslında biraz sıyrılmaya başlıyoruz. Çünkü Başak Burcu tabiatı gereği eleştirel ve mükemmeliyetçidir. Çok çalışkandır. İşini titizlikle yapar ve aslında çok kolay kolay mutlu olmayan bir burçtur. Zira onun mutlu olması için her şeyin kusursuz olması gerekmektedir. Venüs'ün ve Merkür'ün Başak Burcu'ndaki seyri aslında bizim zihinsel yapımızı ve ilişkilere bakış açımızı biraz daha mükemmeliyetçi ve eleştirel hale getirmişti. Ancak terazi burcu biraz daha alımlıdır, biraz daha uyumludur ve karşı tarafı ilişkileri nasıl yürütebileceği noktasında e, idare ve ikna e, sanatını daha iyi bilen bu burçtur. Bu noktada da özellikle 11. elinize, sosyal çevrenizde yaşanan gelişmelere karşı olan mükemmeliyetçi tavrınızın akabinde artık daha çok içinize yöneleceğiniz, daha çok içsel dünyanızda huzur bulacağınız. Merkür ve Venüs'ün burada olmasıyla beraber özellikle belki eski aşkların tekrardan gündeme geleceği, eski konuların yeniden açılacağı ancak bunların güzel bir şekilde açılacağı durumlar söz konusu olabilir sevgili akrepler. Merkür ve Venüs Terazi burcunda kavuşurken kaybettiğiniz, kayıp olarak baktığınız, eskide kalmış veya bir fırsat elinize geçmiştir. Ancak değerlendirememişsinizdir. Bu şekilde olan kayıplarınız ve geçmiş meseleleriniz tekrardan karşınıza fırsat olarak çıkabilir. Bunları da değerlendirmekte fayda var. Ve 12. ev daha çok gizli yanımız ve yeteneklerimizle ilgili olduğu için eğer gerçekten dediğim gibi Eylül ayının başında olan bu yeteneğinizi ve yaratıcılığınızı ortaya koymak noktasında tıkandıysanız bu etkiyi de değerlendirmenize fayda var. Sevgili akrepler. Evet, bu ayın bir diğer önemli gündemi ise satın retrosunun tamamlanması. Satürn biliyorsunuz 30 Nisan'dan bu yana retro'ydu ve e, her birimizi aslında yaz aylarında oldukça hırpaladı. E, bazı kontrol dışı durumlar yaşadık. Siz bunları daha çok yakın çevrenizde iletişim konularında yaşamış olmalısınız. Yanlış mesajlar, iletişim aksaklıkları, kardeşlerin hayatındaki yaşanan sıkıntılar doğrudan sizi etkilemiş olabilir sevgili akrepler veya dediğim gibi yanlış imzalar, kontratlar ve sözleşmeler hayatınızı biraz zorlaştırmış olabilir. Artık satürn retrosunun tamamlanmasıyla beraber satürn kova transitine kadar Artık e, işlerin daha rayına oturduğu yeni adımlar ve yeni konulara karşı e, daha kalıcı başlangıçlar yapabileceğimiz durumlar ortaya çıkacak. Yine dediğim gibi imzalar, kontratlar, kısa seyahatler, araba alım satımı, yeni bir iş görüşmesi, yeni başvurular anlamında da desteklenir olacaksınız sevgili akrepler. 19 Eylül günü Mars ve arasında güzel bir etkileşim var. Bu etkileşim yine size e, güzel anlaşmalar, güzel sözleşmeler ve imzalar, haberler getirebilecek. Sevgili akrepler bugün de değerlendirmenizde fayda görüyorum özellikle akşam saatlerine. 21, 22, 23 Eylül günleri biraz sert enerjili günler. Ee, özellikle maddi konularda yaşayacağınız e, handikap sizi biraz ruhsal olarak görebilir, hırpalayabilir. Çok fazla kendinizi kaptırmamaya çalışın. Çok fazla bu meselenin üzerine yoğunlaşmamaya gayret gösterin sevgili akrepler. Biraz e, melankolik durumlara açıksınız bu ay açıkçası. Dolayısıyla e, her aksilikte hemen içinize kapanıp, Zaten ben neyi başarabilirim ki Zaten neyi yapabilirim ki Tarzında bir tutma Geçiş yapmayın 23 Eylül'de ise güneşin artık Başak Burcu transiti tamamlanıyor Ve terazi Burcu transiti başlıyor Dolayısıyla artık ilgi odağınız Daha çok sosyal çevreniz, arkadaşlarınız Hayalleriniz ve hedefleriniz değil Artık daha çok İçsel dünyanız, ruhunuz çünkü fazlasıyla yorulduğunuz ve artık biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Güneş terazi transiti boyunca biraz daha geri plana çekeceğiniz, biraz daha dinlenme ihtiyacı içerisinde olacağınız, biraz daha şapkanızı önüne, önünüze koyup düşünmek isteyeceğiniz bir süreç deneyimlemeye başlayacaksınız sevgili akrepler. Ve aynı zamanda dediğim gibi eski meseleler kayıp olarak görülen konular yeniden karşınıza fırsat olarak çıkabilir. 25 Eylül günü ise yine şanslı günlerden özellikle yine eskilerden gelen bir imza, parasal bir konu gündemde ise bunların yeniden özgüvenizi yükselterek karşınıza çıkması söz konusu olabilir. 26-27 Eylül günleri biraz zorlayıcı, biraz sert enerjiler var. Özellikle Merkür Plüto karesi ile beraber üslubumuz iletişimde biraz fazlasıyla yakın çevremize karşı sert olabilir, yıkıcı olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Kardeşlerle tartışmalar yaşanabilir Fazla yıkıcı eleştiriler ve fazla yıkıcı bir üslup hem sizden karşı taraf hem de karşı taraftan size karşı iletişimde sıkıntılar yaratabilir. Sevgili akrepler bu usulada dikkat etmekte fayda var. 28 Eylül'e geldiğimizde ise kapatırken bir yeni ay bizleri karşılıyor. Terazi Burcu'nun 5 derecesinde yani sizin 12. evinizde sevgili akrepler. Bu yeni ay ile beraber artık e, eski meselelere yeni bir bakış açısı. Kayıp olarak gördüğünüz konulara karşı farklı bir perspektif kazanabilirsiniz ve dediğim gibi bilinçaltı dünyanızda özellikle dinlenmeye giderek ne yaptım ne yapıyorum nereden geldim nereye gidiyorum gibi sorgulamalar yapacağınız. ve artık hesapları ortaya çıkarıp değerlendirmek isteyeceğiniz ve biraz daha geri plana çekirip dinlenmek isteyeceğiniz yeni başlangıçlar ortaya çıkabilir sevgili akrepler. Dolayısıyla ayın sonunu biraz dinlenerek, biraz hesap kitap yaparak biraz kendinizi değerlendirerek tamamlıyorsunuz. Oldukça güzel bir ay. E, hayallerinizin peşiniz, peşinden koşmak adına güzel anlaşmalar, güzel haberler söz konusu. Bunları değerlendirmek size kalmış. Umarım güzel bir Eylül ayı geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. E, danışmanlık almak isteyen arkadaşlar için ise evrenselkadimbilgeci.com adresine e posta gönderebilirler. Her birinize güzel bir Eylül ayı diliyorum. Hoşçakalın.